Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın iyi seyirler. Survivor 2018-8 Haziran Cuma gününe geçmeden önce, Survivor 2018-7 Haziran Perşembe günü, neler yaşandı hatırlayalım, Perşembe günü yapılan yarışma, kıyasıya mücadeleye sahne olurken, ünlüler ve gönlüler çok hırslıydı, artık sona yaklaşıldı. Büyük Kıbrıs yarışına çok az kaldı. Perşembe günü ödül oyununu zorda olsa ünlüler kazandı. Her iki takımın da artık hiçbir oyunu kaybetme lüksü yok. Bunun sebebi hem SMS oylarının büyük etkisi hem de son zamanlar olduğu için kaybedilen her yarışın büyük ödül için motivasyonu düşürmesidir. Bu nedenle her iki takım arasında en ufak atışma kavgaya dönüşebiliyor. Yakın zamanda takımlar da bireysele dönecekler. Bildiğiniz üzere önceden Kıbrıs'a 4 kişi gidiyordu. Bu sefer daha heyecanlı olması için Kıbrıs'a 6 kişi götürülme kararı alındı. Survivor 2018-8 Haziran Cuma günü kazanan takım zorda olsa gönüllüler olacaktır. Sebebi ise Perşembe günü kaybeden gönüllüler. Bu yenilgiden büyük dersler çıkardı. Ayrıca ünlüler takımının sayısı... Elemler nedeniyle azalmaya başladı. Ne kadar güçlü gözüküp son oyunu kazansalarda, gönüllülerin yenilgiden ders çıkarmaları, ünlüleri yenmelerini sağlayacaktır. Eğer bu hafta ünlüler dokunulmazdı, kazanamazsa büyük ihtimalle Kemal Kılıçada'ya veda edecek ve ünlüler yaprak dökümü gibi dağılacaktır. Bizim görüşlerimiz bu şekilde. Sizler de desteklediğiniz isimleri ve bu oyunu kimin kazanacağını yorum kısmında belirtin. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.